Sizin moments Bundan başka oyun yok Sidra hadi sen de gel de Evet evet sen <gülüyor> Evlere baktı, canımı Yaktı. Birde koş arabaya koş Arabanın tekei Eğitim erken yaşlardan itibaren herkesin hakkıdır. Eğitime geç kalmadan okula başlayan her çocuk geleceğine emin adımlarla yürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ülkenin dört bir yanında yaşayan çocuk ve gençlerin eğitimi için tüm gücüyle çalışıyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen PİKTES projesi, eğitim fırsatlarını herkese ulaştırmak, gençlerimizin yeteneklerini öne çıkararak meslek edinmelerine katkı sağlamak ve eğitim ortamlarına donanım desteği vermek yolunda durmaksızın ilerliyor. 2016'dan beri faaliyetlerine devam eden projemiz, öğrenciler ve ailelere sosyal uyum etkinlikleri düzenlemekte, güvenli ve hijyen eğitim ortamı ve rehberlik hizmeti sağlamakta, taşıma, kırtasiye, kitap, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, e-sınav merkezleri, e destek noktaları, akıllı tahta, uzaktan eğitim materyali ve mesleki eğitim bursu desteği vermekte, telafi, destekleme, Türkçe ve Arapça dil eğitimleri de dahil pek çok alanda eğitimler yaparak fırsat eşitliği ilkesiyle yoluna devam etmektedir. Eğitimsiz kimse kalmasın. Her zaman ve her yerde önce eğitim.